Selam arkadaşlar, sevgili koç, aslan ve yay arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Ben Şengül İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için üçlü üçlü yapmak durumundayım canlar. Aşıklar açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. 30 Eylül'e kadar sizler için şöyle kısa kısa canlar. Zaten iki haftalık şöyle bir aşıklar açılımı yapmak istiyorum. Bakayım sevgili koç burcu arkadaşımdan başlayacağım. Koç burcu arkadaşımın aşk duyduğu kişi ya da kişiler Olur ya açılamadığınızı farz edelim. Seviyorsunuz. açılamadınız. bu ne üzüntü böyle sevgili koç burcu arkadaşım. Şu an sizin için karıştırıyorum. Aşıklar açılımını şöyle bir yapalım bakalım. Bilmiyorum itiraf etmediyseniz hala beklemedeyseniz ki ben mahrum kaldım diyor. Ben aşık olduğum kişiden diyor mahrum kaldım diyor. Sevgili koç burcu arkadaşım. Hadi bakalım karşı taraf ne düşünüyor? Nasıl hayallere sahip? Nasıl aşk istiyor derken ebedi doyum istiyor. Mutlu aşk istiyor. Hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşım. Önce senden başlıyorum. Şöyle üç kartlık, üç kartlık yapacağım canlar. Şimdi hmm, yenilenmek istiyor. Evet yenilenmek sevgili koç burcu arkadaşım aşık olduğunuz, kalbinizde aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler onların hayalleri bunlar. Kalplerinden geçen, buyurun harika çok güzel şimdi sizin bu aşık olduğunuz aşk duyduğunuz kişinin hayalleri kalbinden geçenler istediği partner düşünceleri duyguları sevgili koç burcu arkadaşım bakın bir yıkım iç dünyasında sizin aşık olduğunuz bu insanın belki de açılamadığınız bu insanı kendinizi gösteremediniz vesaire öyle farz edelim canlar ya platonik arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Hiç fark etmiyor. Kalbinle aşk taşıyan arkadaşlarım için geçerli bu sevgili arkadaşlarım. Destem de elimde dursun bu arada. Bakın iç dünyasında yıkım yaşıyor. Mutsuz mutsuz. Bu aşık olduğunuz kişi mutsuz. Sevgili arkadaşlar. içten içten bir şeyleri hem yıkmış bu insan hem de bir yerde. Artık yeter diyor ya. Benim bu olumsuz düşüncelerim, mutsuzluğum artık yeter. Benim bunları bir an önce yıkmam lazım diyerek... 15 Eylül ile 30 Eylül arasıdır bu açılımım sevgili arkadaşlarım o aradaki hayaller bunlar olumsuzluğu yıktım umutsuzluğu yıktım diyecek bakın aşık olduğunuz bu insan yıktım diyecek çünkü bu 3 kart tek bir insana ait yıktım benim bir an önce mutlu aşk planları yapmam lazım hayat o kadar basit değil diyor iç sesi niye kendimi üzeyim ki diyor niçin kendimi mutsuz yapayım yaparım diyor alırım elime kalemi kağıdı örneğin veya defteri ben diyor planlar yaparım mutlu aşk planları yaparım uzun vadeli planlar yapacağım niçin yapacağım bunu ben dünyaya bir daha mı geleceğim hakkım olanı almak için diyor hakkım olanı hakkım olan bay ya da bayanı ben hayatıma almak için uzun vadeli mutlu aşk planları yapacağım gibi içinde iç sesi kalbi duyguları dışı değil iç sesi ruh hali içi Allah biliyor sadece bu iç sesini oradan geçenler sevgili arkadaşlarım sevgili koç burcu arkadaşlarım öyle mi? öyle tamam şimdi sizler ne yapıyorsunuz 30 Eylül'e kadar tutuyorsunuz bu kişiye veya kişilere ilanı aşk ettiniz. kendinizi gösterdiniz değil mi bu insan size ne karşılık verecek madem burada bu hayaller var bu planlar var bakayım sıcak bakacak mı şöyle bir bakalım Şu kartlarımı da biraz yukarıya alalım ki Evet sevgili koç burcu arkadaşım hmm, harika kötü değil kötü değil güzel bakın sevgili koç burcu arkadaşım aşıklar açılımı efendim bekar evli hiç fark etmiyor platonik arkadaşlar sizler için hiç fark etmiyor kalbinle aşk taşıyan arkadaşlarım için geçerli sizinle maceraya atılmak isteyebilir sevgili koç burcu arkadaşım itirafname yaptığınızdan yoğun duygular hissedecek yani nasıl diyeyim böyle baya bir hoşuna gidecek bakın görün tüpedüz her şey ortada evlilik de isteyebilir macera da isteyebilir şunu söyleyeyim herkes evlenecek diye bir şey yok yanlış anlamayın evlenmek isteyen evlenir macera isteyen macerasını yapar o da ayrı bir şey ama çok mutlu olacak bakın yoğun duygular hissedecek bence hiç durmayın açılın derim sevgili arkadaşlarım sevgili koç burcu arkadaşlarım aşıklar koç burcu ay çok güzel ne diyor meleğim bu duruma dileğin oldu diyor ay siz Karşı taraf için dilek mi tuttunuz? Buyurun dileğiniz olmuş. Çünkü karşı taraf bakın size hem macera gözüyle hem evlilik gözüyle bakacak. Yoğun duygular hissedecek. Canlar daha ne olsun? Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil diyor sevgili Koç Burcu arkadaşım. Hiç durma. Hadi bakalım. Çok güzel muazzam çıktı. Yıkım yenilenmek. Artık geçmişin olumsuzluğunu bu insan bitirmiş. Haberiniz olsun. Umutsuzluğunu bitirmiş. Çok güzel sıcak bakacak size. Evet sevgili koç burcu arkadaşım. Hepiniz için geçerli. Eksler küsler kalbinde aşk taşıyan herkes için. Aşıklar açılımı yapıyorum. Pilotonikler yalnızlar. Var mı kalbinde aşk tamam. Sizler için geçerli arkadaşlar. Bazen soruyorlar. Hepiniz için evliler için bile. Hiç fark etmiyor. Şimdi koç burcu arkadaşlarımızı tamamladık. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımızın Aşıklar açılımındaki Karşı taraf efendim ne düşünüyor Şöyle biraz yukarıya alalım ki Kart çekmeye yerimiz olsun hmm, Güzel Güzel de hmm, Biraz hayata karşı bir kırgınlığı Bir kızgınlığı var bu insanın Biraz ilginç bu Hem güzel hem ilginç İki boyutlu çıkmış canlar bunlar Sevgili Aslan Burcu arkadaşım Sevgili aşık olan Aslan Burcu arkadaşım Şimdi burada iki boyut çıkmış. Bu kartlarımız sevgili arkadaşlar öfkeden, nefretten, kızgınlıktan söz eder. Bunlar bir yana dursun. Onun dışında bu kartlarımız güzel kartlardır. Sahiplenmek demektir bu kartımız. Sevdiğiniz kişiyi sahiplenmek demektir. Bu kartımız güzel haberler demektir. Yardım görme demektir. Burada iki boyutlu çıkmış. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarımın aşık olduğu kişiler iç dünyalarından hayata size değil yanlış anlamayın hayata karşı hani bazen deriz ya böyle kaderin deriz ya evet bu insanda onu söylüyor hay böyle kaderin bu nasıl bir kaderdir bu ne bu nasıl bir talihsizlik bu nedir bu ne diyerek kalben ruhen öfke kızgınlık duyuyor hayata örneğin biz genelde şöyle gitti gençlik bakın bunun raddeye gelindiğinde bu insan geriye bakış yapıyor görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım gitti diyor gençlik örneğin örneğin gitti bazı fırsatlar diyor geriye bakış yapıyor geriye dönebilir miyim diyor eskilere ben dönebilir miyim geçmişte benim hayallerim vardı ben evlilik istedim mutluluk istemiştim ama hiçbiri olmadı ben şimdi geriye bakış yapıyorum diyor bu bazıları Bunları bir geçiştirelim değil mi? Onlar biraz bir miktar hayata karşı kırgın olan, karamsar olan arkadaşlarımızı şöyle bir kenara bıraktık. Tamam iki boyutlu çıkmış onlar gitti. Şimdi baştan alıyoruz canlar sevgili aslan arkadaşlarım. Sizin bu aşık olduğunuz kişi birisi çıksa da şöyle başarılı bir şekilde aşık olsam diyor birbirimizi sahiplensek şöyle güzel haberler gelse. Güzel teklifler gelse ya ama sevgili olma ama evlilik bir şekilde benim de bir partnerim olsa şöyle istediğim gibi onu sahiplenebileceğim birbirimize yardım edebileceğimiz şöyle hayırlısıyla bir partner yoluma çıksa da ben de bu raddeye gelindiğinde şöyle bir geriye bakış yapsam nerede benim o yalnız kaldığım günler nerede benim o mutsuz olduğum günler keşke ben bunu diyebilsem gibi gel gitleri var bu insanın iç dünyası bu canlar bu dışı değil sevgili aslan arkadaşlarım öfkeli yaptık o tamam o tamam onun işi tamam ama burada görüyorsunuz bu insan bu sizin aşık olduğunuz kişi içten mutsuz yardım istiyor teklif bekliyor haber bekliyor birisi elinden tutsun istiyor ah benim aslancıklarım bu da güzel çıktı harika tamam bazen kadere kahredebiliriz bunlar olan şeyler olabilir Şimdi siz bu insana 30 Eylül'e kadar sevgili aslan arkadaşlarım itirafta bulundunuz. Aşığım dediniz artık nasıl dersiniz o siz biliyorsunuz. Bu insan size ne tepki verir? Şöyle bir bakalım. Hayal kırıklığı pişmanlık ne alaka? Şöyle bir bakalım mı? Hmm, harika seviniyor güzel çok güzel. Sizinle güçlü adım atmak isteyecek bu insan kalben, ruhen siz bu teklifi bu insana getirdiğinizde sevgili aslan arkadaşım bu insan bir şeylerin pişmanlığını duyacak kalben duyacak bunu çünkü bakın burada bir şey çıktı bu insan her kim ise bir miktar yanlış anlamayın canlar engelli bu insan engelli ya anne baba engeli var ya da dediğim gibi yüzük engeli var anlayın ne olduğunu anladınız zaten Ondan dolayı pişmanlık duyacak. Sizin teklifiniz üstüne. Niçin pişmanlık duyacak? Aslan diyecek bana. İlanı aşk yaptı. Aslan beni sevdiğini itiraf etti. Vay be. Hay benim aklıma ne yapayım ben. Zamanında yaptığım yanlış seçimden dolayı ben bu hale geldim. Keşke bu seçimi ben yapmasaydım da zamanında aslan benim yoluma çıksaydı. ...işte onunla güçlü adım atılırdı... ...gibi, gibi... ...gel git... ...kırgınlıklar meydana gelecek... ...çünkü hafiften... ...hafiften bu insanda bir engel durumu var canlar... ...ama şunu da söyleyeyim... ...sizinle de güçlü adım atmak isteyecek bu insan... ...çünkü bu kartımız... ...iki yoldan söz eder... ...ya gerçekleri olduğun gibi kabul edeceksin... ...içinden çıkamıyorsan... ...ya da ben seni değiştiririm der... ...yani... Bu insan burada bir kırgınlık Bir hayal kırıklığı yaşıyor Sizi de çok iyi görecek Kaderi değiştirebilir Hiç merak etmeyin Buradaki engel Her kim ise onu bu insan değiştirebilir Sizden itiraf aldıktan sonra Benden söylemesi Çünkü bir yenilenme durumu var Yeniden doğuş ya Aslanın itirafı üstüne Güçlü adımlar bakın Uzun vadeli planlar ve yeniden doğuş işte bu güzel harika süper çıktı canlar sevgili aslancıklarım benim çok güzel çıktı hiç durmayın itiraf edinlerim size karşı tarafta zaten pişman yani pişman sizi de gördüğü zaman daha çok pişman olacak anlayın yani harika çok güzel sanırım şeyinizi okumadım değil mi ben sizin işte bu canların benim melek kartınızı okudum okumadım okumadım evet. Bir mucize bekle diyor. Bir mucize sevgili aslan arkadaşım. Gördüm burada bak. Bir mucize. Ah ah ah çok güzel. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Bunu kaçırma. Bu fırsat kaçmaz. Hadi bakalım. Sevgili aslan arkadaşımızın da aşıklar açılımını tamamladı Yükselen. Aslanlar diğer burçlarımız içinde ay burcunuz yükseleniniz efendim hepsine bakın harmanlama yapın hangisinde daha çok kendinize yakın hissediyorsanız o sizindir ya bitti sevgili arkadaşlar şimdi sevgili yay arkadaşlarımıza şöyle bir bakalım aşıklar aşıklar ah güçlü adım aşıklar için hmm. çok güzel Kötü gelmesin zaten kötü gelmesin. Ay çok güzel sevgili yay arkadaşım. Aşık olduğunuz kişi her kim ise bakın iç sesi, kalbi, ruhu, hayalleri vesaire hepsi içinde kalbinden geçenler güçlü adım atmak istiyor. Şöyle güçlü bir yoluma çıksa da uzun vadeli planlar yapsam da mutlu aşka kavuşsak keşke bunun için yoluma Fırsatlar çıksa ben o fırsatı kaçırır mıyım gibi gel git gel git hayaller var. Şöyle köklü kuruluş yapsam diyor. Buyurun çok güzel çıktı. Sevgili yay arkadaşım o kadar güzel çıktı ki güzel hayalleri güzel planları var bu insanın. Yalnız karşısında sağlam insan istiyor bu insan bakın sağlamlık uzun vadeli planlar mutlu aşk bir dünya fırsat yakalama çok güzel maddi manevi her yönden sonra bakın birleştik diyor köklü kuruluş yapmak ben bunu isterim diyor sizin bu karşı partner veya aşık olduğunuz kişi. evet tamam öyle mi öyle ilanı aşk ettiniz 30 Eylül'e kadar ne karşılık verecek size şöyle bir bakalım mı korku neyin korkusu bu Hmm. Evet, güzel hayaller, hayaller güzel, hayaller güzel, iç sesimiz güzel, kalbimizden geçenler güzel. Yalnız benim sevgili Yay arkadaşıma gelince olaylar böyle farklı bir boyuta geçiyor. Bakın siz sakın bu insana iyi tarafta bulunmayın, sevgili Yay arkadaşım bulunmayın. Ben sevmedim bunu. Tamam güzel hayalleri var da güzel hayaller var. Yalnız Gelin görün ki siz itiraf ettiğiniz an itibariyle bakın korkuyu görüyor musunuz? Niçin korkuyor? Ben birisiyle yola çıktım diyor. Ben birileriyle yola çıktım. Ya onu kaybedersem? Sen bana ilanı aşk ettin. Şimdi yaya söylüyor bunu bu insan. Ben söylemiyorum. Sen bana ilanı aşk ettin. Beni sevdiğini söyledin. Ama ben biriyle yola çıktım. Ya onu kaybedersem senin yüzünden diyor. Ben söylemiyorum canlar kızmayın. Bundan dolayı maalesef ya kusura bakma diyor. Ben sana yalan dolan illegal yapmak zorundayım. Diyeceğimiz şudur ki çünkü yanlış anlamayın canlar. Kızmayın Şengül'e. Şengül her zaman harbi konuşur kızmayın. Ben biriyle zaten yola çıktım. Onu kaybetmek istemiyorum. Korkum var diyor, korkum. Ben şimdi üstünde daha fazla durduum an, bu kez Şengülünde dilinin pergeli yok, o zaman da konuşu veriyorum. Neyse, tek kelime bitti. Ben diyorum, içinden geçen neyse onu yap sevgili yay kardeşim. Melek de aynını söylüyor. Bakın yüreğindeki işi yap, yani yüreği yüreği yok, kalbinden geçen neyse onu söyleyeceksin. Ha ne diyelim sevgili arkadaşlarım Açılımımız düpedüz ortada Bu insana itirafta bulunulmaz Ama karar sizin Bulundunuz mu Şengül'ün saygısı var bitti Ne diyor meleğim şu açılıma Yüreğindeki işi yap Sen Şengül'e bakma Bana da bakma yüreğinden geçen neyse onu yap diyor Yüreğindeki işi yap Bereketi gelecek diyor Siz bilirsiniz canlar saygımız var ah benim sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar yapacak bir şey yok durum ortada itiraf edilmez yani benim görüşümce